Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim. Her şeyim, yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, söyle seni oraya dikeyim.